Merhabalar. Bu videoda 11 Aralık tarihinde meydana gelecek olan Venüs Plüto kavuşumundan bahsedeceğim. Venüs'ün Oğlak burcu transitinden çok kısaca bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz Venüs Oğlak burcunda ilerliyor ve çok uzun bir transit olacak bu. Ve aynı zamanda retro hareketini de Aralık ayı itibariyle yine Oğlak burcunda gerçekleştiriyor olacak. Ancak 11 Aralık tarihinde meydana gelecek olan Venüs Plüto kavuşumu Oldukça önemli. Birçok kişinin haritalarında birçok durumu tetikliyor olacak biraz sonra bahsedeceğim üzere. Bunlardan bahsetmek istiyorum. Şimdi Venüs'ün oğlak burcu teması tabii ki biraz farklı arkadaşlar. Biliyorsunuz Venüs aslında aşk ilişkiler. E, parasal konular lüks güzellik gibi kavramları işaret etmekte ancak oğlak burcu temasıyla birleştiği zaman itibarın, güç savaşlarının güç elde etmenin daha çok ön planda olduğu. Aşkta özellikle e, kariyerin e, elde edilen gücün e, ve materyallerin ön planda olmaya başladı. Bunun yanı sıra parasal anlamda aslında bir gelir elde etmekten ziyade belli bir otorite elde etmek, belli bir güç elde etmek adına fırsatların kovalanmaya başlanacağı bir süreci işaret ediyor. Dolayısıyla Venüs aslında Oğlak Burcu'na çok da rahat bir konumda değil. Kendi doğasına ve kimyasına aykırı bir pozisyonda bulunmakta. Ortalama 4 ay boyunca zaten bizler bu etkiyi yaşıyor olacağız. Hali hazırda yaşamış olduğumuz etki de zaten budur. Şimdi Venüs... E, bu şekildeyken Plüto biliyorsunuz uzun yıllardır e, Oğlak Burcu'nda bulunmakta. Venüsün Plüto ile kavuşumu o güç kavramını daha çok ön plana çıkarmaya başlıyor. Güç, otorite, manipülasyon, dönüşüm yine bu Venüsyen konularda kendisini göstermeye başlıyor olacak. Özellikle kariyer hayatımız, kamusal imajımız, iş hayatımız, e, mevcut gücümüz, konumumuzla alakalı güçlü dönüşümlerin olduğu bir sürece işaret etmekle Venüs Plüto kavuşumu. Bunun yanı sıra parasal piyasalarla alakalı ani iniş çıkışlar. Birçok insanın büyük paralar kazanması, birçok insanın dibi görmesi gibi durumlar yine venüs plüto kavuşumu ile beraber kendisini gösterecektir. Burada kişisel doğum haritalarındaki açılar önemli. Eğer kişisel doğum haritanızda 25 derece civarında terazi, koç ve yengeç burçlarında gezegen dizilimleriniz sertse bu venüs plüto kavuşumu sizi ciddi anlamda hırpalayabilir gibi gözüküyor. Ancak diğer burçların 25 derecelerinde yani toprak ve su gruplarının 25 derecelerinde bulunan Özellikle iyice gezegenler açısından da büyük şansların ve büyük kısmetlerin ön plana çıktığı bir süreç olacaktır. Venüs deyince aklımıza ilk önce aşk ve sevgi geliyor, ikili ilişkiler geliyor. Venüs'ün plüto ile kavuşumu bu noktada çok tutkulu, çok şüpheci, çok kaotik manipülatif aşkların ön plana çıkabileceğini gösteriyor. Özellikle burada tabi akrep ve boğa temalarını da yavaş yavaş hissetmeye başladığımız bu süreçte biraz daha bizi krizli durumlara çeken aşk ilişkileriyle alakalı gündemler bu kavuşumla beraber tetiklenebilir gibi gözüküyor. Oldukça tutkulu, oldukça bağımlı bazen saplantı ve takıntı haline getirebileceğimiz ilişkiler bu modeller yine karşımıza çıkıyor olacak. Bu bağlamda bu süreçte kurulan ilişkilerin aslında güç ve otoriteyle olan ilişkisi bunun yanı sıra Birbiri üzerinde hakimiyet kurmaya çalışmak, birbirini manipüle etmeye çalışmak gibi temaların ön plana çıkması da söz konusu olabilir. E, tabii bunun yanı sıra çok tutkulu, çok derin, e, çok köklü ilişkilerin başlangıcı da e, yine bu tarihlere denk gelebilir. Biliyorsunuz 19 Aralık tarihinde Venüs Retrosu başlayacak. Gölgeli günlere de girmiş olacağız. Dolayısıyla bu alanda yeni bir ilişkiyi başlatmak adına belki de son fırsatımız 11 Aralık tarihindeki bu kavuşum olabilir. Sonrasındaki enerjilerde ise yeni başlangıçlar açısından çok daha faydalı bir zaman diliminde olmayacağız. Bu kavuşuma baktığımız zaman Kiron ve Vertex ile çok güzel açılar oluşturduğunu görüyoruz. Aslında sert açıları yok anın temasına baktığımız zaman. Burada özellikle kadersel bir takım müdahalelerin bu kavuşumla beraber tezahür edeceğini söyleyebilmek mümkün. Kadersel aşklar, çok tutkulu karşılaşmalar, manyetik enerjinin çok yoğun olduğu birliktelikler ön plana çıkacak gibi gözüküyor. Burada karşı konulamaz bir durumun söz konusu olması ve bu karşı konulamayan halin oluşturmuş olduğu saplantı ve takıntının bizim üzerimizdeki o yıkıcı etkisi aslında ön plana çıkıyor olacak. Ancak burada pozitif etkileşime bakacak olursak bizi çok dönüştürecek, güçlendirecek, güncelleyecek bir enerjiden de bahsediyoruz. Bu tarz ilişkilere çekilirsek şayet buradaki mesajı doğru bir şekilde anlamaya gayret göstermemiz yerinde olacaktır ki bunun kadersel bir tema olduğunu, Vertex'in etkileşimiyle beraber kaderin bir müdahalesi olduğunu da biliyor olmamız gerekecek. Tabii aynı zamanda Kiron'la çok güzel bir etkileşim var. Belki de aşka olan, inancını kaybeden birçok insanın yeniden aşık olabileceği, bu hisleri bir daha kimseye hissetmem zannediyordum diyenlerin e, bu tarz hislerle donatılacağı bir süreci de işaret ediyor. Belki eski gönül yaralarının iyileşmeye, şifalanmaya başlaması adına bu tarz bir duruma da çekilebilirsiniz. E, tabii aşk açısından değerlendirirsek durum budur. Ancak ekonomik anlamda baktığımızda ise birçok insanın aslında ekonomik anlamda da büyük fırsatlar yakalayacağını düşünüyorum ben. Her ne kadar piyasalar bu kadar sert hareketler içerisinde olsa da doğum haritalarınız destekliyorsa şayet bu kavuşumla beraber eski maddi yaralarınızı kapatabilecek potansiyelleri hayatınıza çekiyor olacaksınız. Bunun yanı sıra gerçekten maddi anlamda size şans ve fayda sağlayacak dışsal faktörler, dışsal destekler. Belki ekstra kaynaklar gibi imkanlarda söz konusu olacak gibi gözüküyor. Çok çalışarak, çok emek vererek, kendimizi o sektörde göstererek mücadelemizle beraber aslında maddi anlamda da büyük bir ivme atlayabiliriz. Ve gerçekten birçok insanın elinden toplu bir para çıkabileceği gibi toplu bir para girişi de söz konusu olabilir gibi gözüküyor. Genel olarak baktığımız zaman kişisel bazdan çıkarak ekonomik anlamda büyük bir dönüşüm süreci içerisine girdiğimizi söyleyebiliriz arkadaşlar ekonominin artık kafamızdaki e, tabirleri ve tasvirleri boyut değiştiriyor olacak. Zaten 2022 senesi tamamen ekonomik e, piyasalar ve e, gündemler üzerine kurulu gibi. E, ancak tabii ki bunun yan neticeleri vardır. E, bu neticelere bakacak olursak bu süreçte aslında bu kavuşumla beraber bu sinyaller artık çok bariz bir şekilde gözle görülür hale gelmeye başlayacak gibi gözüküyor. E, devam eden süreçte zaten bir dolunayımız var. Aralık ayının sonu itibariyle bu dolunayla beraber Haberde, tamamen e, gözle görülür hale gelecek. Venüs retro harekete geçtikten sonra ekonomik e, anlamda yaşanacak e, kaos e, tam onun anlamıyla gözler önüne serilecek açıkçası. E, burada bir felaket tellallığı yapmak niyetinde değilim. Birçok haritanın zaten 2022 senesinde büyük potansiyeller barındırdığını 2022 yorumlarında, ay videomda videomda defayeten aktardım. Ancak bazı öngörülebilir durumları da zaten bizler söylemesek de sizler hayatınıza uygulamak mecburiyetindesiniz evet tutkulu aşklar dedik parasal anlamda büyük dönüşüm süreçleri dedik ortaklıklarda belki çok güçlü ortaklıklar çok güçlü birliktelikler çok güçlü evlilikler özellikle e, daha çok güce e, önem vereceğimiz güçlü partnerlere çekileceğimiz belli bir manyetizmanın belli bir auranın etkisi altında kalacağımız süreçleri işaret ediyor buradaki kadersel ve karmik temanın yani ruhsal temanın derinliği bizi gerçekten çok fazla etkileyebilir gibi gözüküyor çünkü gerçekten karşı konulamayacak durumların ve süreçlerin içerisinde olacağız. Eğer sezgilerimiz veya dışsal faktörler ekonomik anlamda bir ortaklık veya yatırım konusunda bizi bir noktaya e, sürüklüyorsa bunu mutlaka değerlendirmeliyiz. Ciddi anlamda dönüşümümüzün başlayacağı alan bu nokta olacaktır. Birçok insan da zaten e, krizli de olsa tutkulu aşklara doğru çekilme eğilimi gösteriyor olacak. Burada sadece e, partnerlerin birbiri üzerinde hakimiyet kurma, kıskançlık krizleri, manipülasyon, güç ve ego savaşlarından uzak durması gerekiyor. Özel hayatları ve iş hayatlarını birbirinden tamamen ayırıyor olması gerekiyor. Aksi halde ikili ilişkilerde bazı kopuşlar ve sonlanmalarda yine bu kavuşumla beraber kendisini gösterebilir. Ancak bu kavuşumda bu sonlanmayla beraber bir yaranın iyileşmesi, geçmişteki bir yaranın çözümlenmesi anlamına gelecektir. Kilonun desteğiyle beraber bu anlamda belki de geçmişte çok manipülatif tavırlar içerisindeysek belki de ikili ilişkilere karşı bakış açımızı değiştirecek farklı marjinal durumlara da çekilebiliriz gibi gözüküyor arkadaşlar. Evet bu kavuşuma dair söylemek istediklerim bunlardı. Umarım faydalı olmuştur. Kanala abone olup beğenirseniz, yorumlarınızı paylaşırsanız çok sevinirim. Danışmanlık ve iletişim için Instagram, opikusasöleceği hesabı veya evrenselkadimbilgi.com adresini kullanabilirsiniz. Mutlu günleriniz olsun. Hoşçakalın.